hepinizden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni bir video geliyor Charlie. Hayır. Hayır Charlie. Hayır. Hayır Charlie. Arkadaşlar bugün koleksiyon yaptamıyız çekiyoruz. başlıktan şıklıktan görmüş olduğunuzlara. Charlie da şuraya al. Charlie hayır. Ah hayır Charlie. Hayır Charlie neyse Charlie elme sürüyorsun. Ben Charlie'yi alır mısın? gitmeyelim yona. Of, Charlie. Bak bugün koleksiyon e, e, yaptım. Şurada çakmak koleksiyonu yamanı düşündüm. Ama ben sigara yani yere not atmayalım. Bunda iki Neyse. Burada çakmak var. Burada ha, çıkart. Arkadaşlar şimdi şeyin şey ne kadar serin olduğunu. Neyse kameraman ol. Bak Aşa, Aşa, Merya çekiyor. Aşa, burada para koleksiyonum var. Tabii bende her zamanki para koleksiyoncuları gibi 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş var, 10 kuruş ve 5 kuruş var. Arkadaşlar, ne size söyleyeceğim. İnanılmayacak, hiç kimse de olmayacak. Aşa, bu Su, da var. Ne olur? Suyunu çıkarttım, hem şefim. Şimdi harım atıyor. Meryem'e de bugün annem şöyle bir dersler e, aldı akarsan. Annen sar mısın? Akaş burada figürlerim var. Gör, kez, kez, kez, gör. E, Akaşa, ben neden var alka plana koymuyorum? Yani alka planında hiç hoş durmuyorlar. Neden sen doluyumuşsun? Akaş da bana şöyle yaparsan çok rahat baktık. Tene doldan daha ya. alabilirsiniz baba. Ama tene olur sponsor yemiyorum şu an. Alın. E, alabilirsiniz diyorum burda bu para koleksiyonum var Burada da arkadaşlar eee e, e, <gülüyor> kart eee eee arkadaşlar. kart eee koleksiyonum var arkadaşlar videolardan <gülüyor> da masraf dükkanı videolarından da görmüş olduğunuz gibi kartlarımız arkadaşlar burada var burda kalacaklar sizlere kartları Şöyle zombi fikme. Bunlar nadir bulunan kartlar arkadaşlar. İşte şu, şu ve şu. Dota markette gene 2 miydi? Hiç 4 1 miydi o o sellerden de şu kartların e, nadir olduğunu söylediğimde Sonra şöyle bir ara saldırı var. Son, sonra şöyle bir kart var ve e, böyle kartlar şöyle de bir kart var. Ve şöyle bir kat var ve şöyle. Son olarak bunu gösterdim başta. Son olarak. Ne güzel kartlar. Pasta Minecraft. Apaş Minecraft'tan buradan sesleniyorum. Maalesef. Ya şu kart, şu oyunu ücretli ama ya 38 öyle bir ücret ödeyerek bunu her yerde 10 alıyoruz Yaş oldu. Bu kadar duyamaya yani Bibero ve Brossos senden daha iyi bir oyun olacak <gülüyor> ya Zaten öyle daha Zaten PUBG Çünkü arkadaşlar neden Ben ee, de açamaya yani neden <gülüyor> Neden eee Brossos <gülüyor> e, ücretli Bunu biliyor musunuz? Evet Neden biliyorsun? Öyle Öğretli <gülüyor> <gülüyor> görmeyi Arkadaşlar PUBG olan yüz mü? Ama Minecraft'ım kaç milyon indirildi vardı. Hadi anne bir şey diyor. Minecraft hmm, kaç, kaç, kaç milyon e, abone? Kaç milyon abone, kaç milyar e, belki Instagram kaç bir milyardan fazla indirilme, indirilmesi var arkadaşlar. Şimdi ortada kanadının işareti var. Sonra sonunda video var. Onlara da tıklayabilirsiniz. Hadi seviyorum. Bay bay. Sağ <gülüyor> şalan şimdi sağ sonunda <gülüyor> Güle güle.